Bu videoda ileride geometri sorusu çözerken kullanacağımız bir takım işaretlerden bahsedeceğim. Öncelikle geometrinin ne anlama geldiğinden başlarsam iyi olur. Geometri kelimesinin iki kökü var. İlki Geo. Geo. Bu dünya demek. Geo demek, dünya demek ve ikinci kökü de metri. Evet metriyi de önceden biliyorsunuzdur. Bu da ölçmek demek. Ölçüm demek. Yani birileri geometri hakkında konuşuyorsa bilin ki dünyayı ölçmekten bahsediyor. Çok da kötü bir isim değil, yani kötü bir şeyden bahsetmiyorlar. Geometri kısacası, alanları ve uzaklıkları ölçmeyi amaçlayan bir bilim dalı. Geometri öğrenmeye başladığımızda, üçgenler ve çemberleri tanıyacağız, çizgiler ve üçgenleri evet öğreneceğiz. Açıları öğreneceğiz ve bu kavramları daha iyi tanımlayabileceğiz ileride. Bazı kavramlar matematikle bağlantılı olarak ele alınacak. Görsel matematik devreye girecek. Mesela üç boyutlu şekiller, geometride bazen bazı şeyleri gruplandıracağız. Mesela ilk olarak basitlerinden başlayalım. Geometrinin başlangıç noktasından başlayalım. Geometrinin başlangıç noktası. Buradan konuyu genişleteceğiz. Şimdi, geometrinin başlangıç noktası bir noktadır. Evet, bir noktayla başlayalım. Burada bir nokta. Yalnızca bir nokta. Evet, burada küçük bir nokta var. Bunu bir nokta olarak adlandıracağız. Benim kedimin ismi aynı zamanda. Üç kedimden bir tanesinin ismi nokta, nokta virgül ve can. Evet, neyse konuyu dağıtmayalım. Buna bir, buna bir tanım, tanım diyoruz. Buna bir istersek armadillo diyebiliriz. Armadillo, armadilloyı tanıyor musunuz bu arada? Çok komik bir hayvan o da. Zırhlı bir hayvan. Wikipedia'dan, Google'dan bakabilirsiniz. Evet, neyse, konuyu iyice dağıttık. Bu noktanın her gün kullandığımız dilde bir karşılığı olmasını istiyoruz. Bu bir nokta. İşin ilginç kısmı, bu noktanın bir konumu var. Bunu oynatamayız. Eğer bu noktayı oynatacak olursak, bu artık nokta olmaktan çıkar. O yüzden bu noktayı hareket ettiremeyiz. Şimdi farklı noktalar var. Örneğin burada bir nokta var, burada başka bir nokta var, burada bir başkası, burada bir, bir tane daha var. Bunlar farklı noktalar. Ve bu noktaları adlandırmak is isteseydik, şimdi her, her zaman böyle bir renkli kalem kullanma lüksümüz yok. O yüzden şimdi bu pembe nokta, bu yeşil nokta, bu mavi nokta diyemiyoruz. Bunun yerinde noktalara eğer noktaları isimlendirmek istiyorsak harf isimleri veriyoruz. Mesela A noktası diyoruz. Bu da B noktası. Mesela bu da C noktası olabilir. Buna D noktası diyebiliriz. Eğer birisi kalkıp size C noktasını işaretleyin derse o zaman ne yapacakmışız? Bunu işaretleyeceğiz. C noktasını burayı işaretleyeceğiz. Şimdi başka ilginç bir nokta nokta var. Bu noktalara nokta diyoruz ve bunları oynatamıyoruz. Özel bir konumları var. Biraz oynatmak istersem ne olur? Eğer bir noktadan diğerine geçmek istersem ne olur? Eğer, eğer şimdi bir noktadan başladık, bütün noktaların birbiriyle bağlanmasını istiyoruz, buradaki bütün noktaların. O zaman bu şeye ne derdik? A ve B'yi birbirine bağlayan şey. Burada günlük dili kullanacağım, böyle bir düz çizgiye günlük dilde biz çizgi deriz değil mi? Geometride buna doğru parçası diyeceğiz, doğru parçası. Matematiksel terimler üzerinden konuşacak olursak, bu çizgi bundan farklı bir şey. Bu bir doğru parçası. Eğer d ve c'yi bağlayacak olursak ne olur? Başka bir doğru parçası olur. a doğru parçası. Bir kez daha söylüyorum, her zaman renklendirme şansımız yok. O yüzden bu turuncu doğru parçası, bu da sarı doğru parçası falan filan diye bunları isimlendiremeyiz. Ama bu doğru parçalarını isimlendirmemiz gerekirse renk kullanmadan isimlendirmemiz gerekirse bu doğru parçalarını isimlendirmenin en iyi yolu bitiş noktalarını kullanmak. A ve B aynı zamanda bu doğru parçasında bitiş noktaları. Yani parça A ve B'de biter. A'da da biter, B'de de biter. A ve B yazayım. A ve B bitiş noktaları. Başka bir tanım yani bunlara tekrarlıyorum bunlara armadillolar, kokarcalar, yunuslar, filler falan filan da diyebilirdik ama matematik dilinde bunlara bunlara bitiş noktası demeyi uygun görmüşler. Bence çok da yerinde bir isim olmuş bence. Çok akıllıca bundan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu arada hayvanları bayağı dahil ettik videoya. Evet çok severim o yüzden hepsini hepsini buradan sevgiyle kucaklıyorum armadilloları ve kedilerimi. Evet şimdi bitiş noktalarını koyalım. Konumuza geri dönelim. Bitiş noktalarını koyalım. Doğru parçasını göstermek için böyle bir çizgi çizelim. Bu doğru parçasını bu şekilde de yazabilirdik ya da kolayca CD altında bir çizgiyle, bir çizgi evet bu şekilde de yazabilirdik. Aynı şeyi ifade ediyor. BA mesela BA doğru parçasını ifade ediyor. Evet. Çok tatmin edici olmadı diyorsanız A ve B arasında gidiyorum diyeyim mesela. Evet, a ve b arasında, a ve b noktaları arasında gidiyorum. Evet, bu da başka ilginç bir fikir. Mesela, a noktasındayken bu noktada kaldığımız için hareket edemeyiz. Bu da demektir ki, sağa sola yukarı aşağı gidemiyoruz. Hala bu noktadayız. Bu yüzden bir noktanın sıfır boyutu vardır diyoruz. Sıfır boyutlu. Burada doğru parçamız var ve bu doğru parçası üzerinde sağ veya sola gidebiliriz. A'dan B'ye gidebiliriz. Yani tek boyutta gidip geri dönebiliriz. Yani kısacası doğru parçası tek boyutludur. Bu arada bir doğru parçasında hareket ettiremeyiz yukarıya da aşağı hareket ettiremeyiz. Zaten bir doğru parçası Şimdi günlük hayatta çubuk gibi bir şeydir, değil mi? Genişliği vardır. Günlük hayattaki çubuğun genişliği vardır ama geometride doğru parçalarının genişliği yoktur. Yalnızca uzunluğu vardır. Ve yalnızca sağa sola hareket edebilirler. Bu yüzden tek boyutlu diyoruz. Hiç hareket ettiremediğimiz şey bir nokta ama bir doğru parçası sınırlı bölgelere hareket eder. Yani biraz önce doğru parçasının bir uzunluğu olabileceğini söyledim. Eğer üzerine AB yazarsam, kastettiğim şey AB doğru parçasıdır. Evet, başka bir renkle yazayım. AB eşittir 5 birim mesela. Santim ya da metre ya da milimetre olabilir. Yalnızca 5 birim dedik. Bu demektir ki, A ve B arasındaki uzaklık 5 birimdir. AB doğru parçasının uzunluğu 5 birimdir. Ve yine dedik ki, tek bir yönde ilerliyor. Bu, a'dan başlar diyelim, evet bunu başka bir renkle yapayım, a'dan başlayıp d'ye gidelim, yani hareket ediyoruz. a'nın tarafına gidemem, d'ye gitmeliyim çünkü okun yönü o tarafa. Bu işaret bunu gösteriyor. Bu bir döngü doğru parçası. Bu bitiş noktası üzerinde düşünelim şimdi. Bunu bir ışın olarak da isimlendirebiliriz. Bir ışının başlangıç noktasına tepe noktası tepe noktası adı verilir. Evet, ileride çok sık karşılaşacağımız bir terim bu. İleriki konularda tepe noktasının ne olduğunu öğreneceğiz. Bu ışının tepe noktası. Bu doğru parçasının tepe noktası değil, ışının tepe noktası. Evet, bunu böyle isimlendirmesem daha iyi olacak. A ışına hakkındaki ilginç bir nokta, ilginç bir nokta, bir kez daha söylüyorum, tek boyutlu, bir boyutlu bir ifade. Bitiş noktalarından birine doğru gidebiliriz. Bir ışını, bir ışını özelleştirmek için, onu, ona isim verebilmek için ona AD diyeceğiz ve üzerine küçük bir çizgi çizeceğiz. Bunun bir ışın olduğunu göstermek için, e, bu arada tabi bu isimlendirirken burada sıra fark ediyor. Eğer DA dersek farklı bir ışını ifade ediyor oluruz. Bu durumda D'den başlayıp A'ya gidiyor olurduk. O yüzden bu DA değil, A, D ışını diyoruz. Peki eğer iki tarafa da gidiyor olsaydı ne olurdu? İşler biraz karışıyor şimdi bir iki bir şey daha anlatalım. Diyelim ki bir E noktası var ve burada da F noktası var ve bir de objem var. Ve bu obje E'ye de F'ye de gidebiliyor. Çift yönlü yani. Matematiksel dille de. buna doğru adı verilir. Yani bir sona ulaşmaz. Doğru parçasının sonu vardır. Ha, çizgiyi ef diye adlandırdık. Çizgiyi bu şekilde isimlendirdik. Şimdi en tipik örneğini göreceksiniz. Geometri çalışırken bunları kullanacağız. Şekillerin kenarları, noktalar arasındaki uzaklıklar, bu tarz konular üzerine düşünürken bunları kullanacağız. Gerçekte uzunluğu olan şeyler. Uzunluk yani sonsuza kadar gitmeyen şekiller olacak, değil mi? Sonsuza kadar devam etmeyecekler. Bu yüzden şekiller doğru parçalarından oluşacak. Evet, o yüzden doğru parçalarına geri dönelim ve geometriyle yüzleşelim, çizgilere geri dönelim. Burada bir ışın çiziyordum. Elimizde x ve y noktaları var ve bu x y doğru parçası. Evet, buna bir isim verebilirim, bu şekilde gösterebilirim. X y diyorum, onu özel yapıyorum. Başka bir noktam da var, burada da başka bir noktam olsun adını da z, z koyalım ve şimdi sizi başka bir kelimeyle, başka bir terimle tanıştıracağım. x, y ve z hepsi aynı çizgi üzerindeler. Bu bir doğruysa tabii sonsuza kadar gidecek. x, y ve z'nin doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. Bu üç nokta doğrusaldır çünkü hepsi bir doğrunun üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda da x, y doğru parçasının üzerindeler. Yani bize dendi ki xz eşittir zy. O zaman hepsi doğrusal. Bu demek ki x ve z'nin arasındaki uzaklık z ve y'nin arasındaki uzaklığa eşittir. Bu da demek oluyor ki z noktası x ve y arasındaki uzaklığın ortasında bulunuyor. Bu durumda z'ye orta noktası ismi veriliyor, adı veriliyor x, y'nin orta noktası çünkü gerçekten de x, y'nin tam ortasında bulunuyor. Evet, hadi bitirelim. Boyutsuzluk üzerine ve noktalardan bahsettik, tek boyutlu kavramlardan bahsettik, doğru, doğru parçası, ışınlar gibi şeylerden bahsettik, peki diyeceksiniz ki, iki boyutlu olanlar da var mı? İki boyutlu olmak için tabii ki ileriye ve geriye de gidebilmeleri gerekiyor değil mi? İki boyuta da gidebilmeleri şart. Bu sayfa mesela ya da bu videoya baktığınız ekran iki boyutlu bir şekildir. Sola gidebiliyorum, bu bir boyut. Ve aşağı inebiliyorum, bu da ikinci boyut. Ekranın yüzeyi bu yüzden iki boyuta sahiptir. İki boyut. İki yönde de gidebiliriz. Yukarı aşağı gidebiliriz. Sağa sola gidebiliriz. Ve iki boyutlu nesnelere düzlemsel şekiller diyeceğiz. Şimdi günlük hayatta bir parça kağıt aldığınızda iki boyutlu bir Şekil aldığınızda bu şeklin sınırları vardır. Ama geometrik dilde düzlemler sonsuzdur. Sonsuza kadar uzarlar. Yani her tarafa doğru uzarlar. Gerçek hayatta ama biz buna rastlamayız. Eğer üçüncü düzlemden söz edecek olursak, üçüncü düzlem, üçüncü boyut, üç boyutlu bir boşluk. Üç boyutlu bir boşlukta yalnızca sağa sola veya aşağı yukarı oynamak yetmez. Mesela eğer bu ekran söz konusu ise o zaman ekrandan dışarı çıkabilmeniz de gerekir. Çizmeye çalışacağım şimdi. Ekranın içine girebiliriz veya ekrandan dışarı çıkabiliriz. Matematikte işler zorlaştıkça göreceğiz ki bazı şeyleri görselleştirmekle baya zorlaşacak. Matematiğin daha ileri kısımlarında 3 boyuttan fazlasını da kurcalayacağız. O yüzden hazırlıklı olun şimdiden.